Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Önceki gün Hindistan'da ilginç bir kaza yaşandı. Bu kazada Hindistan donanmasına ait Dhruv tipi çift motorlu helikopterde teknik bir arıza meydana geldi ve pilotlar okyanus üzerine mecburi iniş yapmak durumunda kaldılar. Daha sonra sosyal medyaya yansıyan görüntülerde helikopterin iki yanında büyük renkli şişme balonların olduğu ve bu balonlar yardımıyla da helikopterin su üzerinde, su yüzeyinde kaldığı görüldü. Böylelikle mürettebat arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Muhtemel sonrasında da helikopter sudan çıkartıldı. Teknik inceleme yapılacak. Bizim bu videodaki odaklanacağımız konu acil durumlarda kullanılan bu helikopterin yanında şişen onu daha doğrusu uçuş ekibini e, hayata tutunmalarını sağlayan Emergency Floating System, acil durum su üzerinde durma sistemi. Nasıl çalışıyor, nasıl hayat kurtarıyor? Bu videomuzda dilim döndüğünce bunları size anlatmaya çalışacağım. Helikopterler gerçekten ilginç hava araçları. Kalkarken inerken herhangi bir piste ihtiyaç duymuyorlar. Dikine kalkış, dikine iniş yapabiliyorlar. Ve gerçekten döner kanat olarak adlandırılan bu hava araçları. işte bakıyorsunuz siville hayat kurtarıyor, keşif yapıyor veya askeri anlamda... Asker taşıyor, kargo taşıyor veya silahlı birer platform haline getiriliyor. Tabii ki hava araçları kara üzerinde dağlarda, denizlerde uçuyor, su üzerinde uçuyor. Herhangi bir acil durumda e, tasarım itibariyle helikopterler öyle taş gibi düştüğünü zannedebilirsiniz. Hayır, Gayet aerodinamik hava araçlarıdır. Tek veya çift motorlu olduğu fark etmez. Herhangi bir güç kaybında tek motorun durması, iki motorun da kumanda edilememesi gibi durumlarda adeta uçak gibi süzülerek hatta bu dönen e, ana yukarıdaki ana palini de bir kanat gibi kullanarak o dönüş hızıyla da belirli bir güç elde edilir. Planlı bir şekilde bir yere mecburi iniş yapabilir helikopterler. Bu eğitim de pilotaj eğitiminin çok önemli bir aşamasıdır. Mevcut pilotlar da zaman zaman bunların eğitimlerini yaparlar. Peki bu bir göl üzerinde, deniz üzerinde, okyanus üzerinde uçarken nasıl oluyor? Burada da helikoptere takılmış özel bir sistem sayesinde şişme botlar diyebileceğimiz olarak tabir edebileceğimiz basit sistem patlatılarak helikopter su üzerine emniyetle inişini gerçekleştirebiliyor. Bu sisteme biraz önce de videonun başında belirttiğim gibi... Emergency Floating System yani acil durum su üzerinde kalma sistemi olarak adlandırılıyor. Helikopterin skit olarak da belirtilen o kızaklarının hemen yanında bu şişme botlar takılı durumda bekliyor. Ee, dışarıdan adeta bir işte can yeleği gibi düşünebilirsiniz. Bu sistem verilen ani bir kumandayla otomobillerdeki airbag'lar gibi çok kısa süre içerisinde yani saniye süresince çok hızlı bir şekilde basınçlı bir şekilde hava aktarımı yapılıyor ve bunlar hızla şişiriliyor. Öyle iyi tasarlanmış durumda ki bunlar durgun suya tabii ki böyle dalgalı suda uçuşu e, inişi gerçekleştirmek kolay değil. Saniyeler içinde şişiyor ve helikopterin suya temasıyla birlikte o sistem helikopterin su üzerinde durmasını sağlıyor. Eğer bu gerçekleşmediği durumda. Örneğin işte dalgalar bulduğu zaman işte helikopterin kapıları açık olabilir, gövdesel bir hasara neden olmuş olabilir, kısa süre içerisinde su alıp batabiliyor. Şimdi denizi düşünün bir okyanusun derinliği belki birkaç bin metre ve saniyeler içerisinde o hava aracı batıp su üzerinden dibe doğru gitmeye başlıyor. İşte bu durumda da mürettebatın özel bir eğitimden geçilmesi gerekiyor. Bu sadece asker helikopterler için değil, sivil helikopterler için de geçerli. Özellikle okyanusun ortasında veya açık denizlerdeki petrol platformlarına işçiler o büyük helikopterlerle götürülüyor. Oluşabilecek acil durumlarda işte bu helikopterin suya vurması, o temas daha sonra yani sadece düz bir şekilde de inmeyebilir helikopter, yatışlı bir şekilde inebilir veya hızlı bir şekilde ters bir şekilde su içerisinde dönebilir. Yolcuların birkaç saniyesi var. Kemerlerini hızlıca çözmeleri, acil durumdaki kullanılan o kapıların otomatik olarak veya çekilerek açılmaları ve daha sonra da helikopterin tahliye edilerek su üzerinde kalmaları gerekiyor. Bunların da özel eğitimleri, Dunker adı verilen... Bir simülatörde gerçekleştiriliyor. Bu simülatörün de Türkiye'de üreticisinin Meteksan olduğunu belirtmemizde fayda var. Meteksan savunma geçtiğimiz yıl Türk Deniz Kuvvetleri için bu sistemi üreterek teslim etmiş. Ve halen deniz havacılarımız bunların eğitimlerini yerli simülatörde görüyorlar. Bunlar önemli faktörler. Evet suya indi. O şişme botlar patladı. Ve belirli bir süre su üzerine duruyor. Ya burada mürettebat Kapıları açarak Tabii ki daha kontrollü bir şekilde işte can yeleklerini şişirip suya atlıyorlar ve kurtarma ekiplerini bekliyorlar. Bu sistemin bakımlar sırasında kontrol edilmesi ve belirli dönemler içerisinde de patlatılarak testinin yapması gerekiyor. Çünkü belirli bir şekilde o kızaklarının yanında duran sistemler zaman zaman özelliklerini kaybedebiliyorlar veya işte maruz kaldıkları Isı farkları, nem, kuru hava gibi şartlardan dolayı özelliklerini yitirmemesi için patlatılabiliyor. Bunlar da patlatıldığı zaman yani öyle bir kartuş patlama sesiyle birlikte saniyeler içerisinde şişiriliyor ve helikopterin bir şekilde e, su üzerinde tutulması planlanıyor. Bir helikoptere bu sistem konulduğu zaman testleri de önemli testler yapılıyor ve bu testler doğrultusunda alınacak sivil helikopterler için konuşuyorum sertifikasyon bunlara işleniyor fakat her helikopterde bulunması gereken mecburi bir ekipman değil bu bu özellikle deniz üzerinde çok fazla uçan helikopterler için tercih ediliyor sonuçta işletmeci tamam helikopteri kurtarabiliyorsunuz ama bu tekrar kullanılır mı helikopter bunlar soru işareti gerçekten çok Ciddi bir araştırma yapılması lazım. Çünkü tuzlu su helikoptere hemen gövdesine zarar vermeye başlıyor. Korozyona neden olabiliyor. Bunun bir incelenmesi lazım. Normalde bazı üreticiler eğer deniz üzeri operasyonları çoksa tercih edilir. Bazılarında ise bu sistem tercih edilemiyor. Ve opsiyon olarak yer aldığını belirtmemde fayda var. Sistemi anlattıktan sonra da biraz da isterseniz Hintlerin geliştirdiği Druv helikopteriyle ile ilgili biraz bilgi verin size. Druv Hintçe de Kutup anlamına geliyor. E, Hintliler 1980'lerde bir genel maksat helikopteri yapmak üzere çalışmalara başlıyorlar ve bu konuda da mühendislik desteği Almanya'dan talep ediyorlar. O yıllarda Alman imalatçı MBB, e, Airbus'un henüz parçası olmuş değil, BK-117 diye bir helikopter geliştiriyor. Bu, helikopterin, e, bu helikopterden elde edilen e, bilgiler... Bir şekilde Hindistan'a yapılan anlaşmayla iletiliyor. Ve Hintler bu helikopteri geliştirmeye başlıyorlar. Çift motorlu, orta sınıfta bir helikopter bu. Hem sivil hem de askeri anlamda kullanılması planlanıyor. Ve helikopterde de Hintliler Hanivel'in T-800 serisi motorlarını, Lehtek T-800 serisi motorları kullanmak istiyor. Bu motorları hatırlayacaksınız. Bizim T-129 ataklara da güç veren motor. Aynı zamanda Gökbey helikopteri içinde kullanılıyor. Bu motor için Amerika Hindistan'a ambargo uyguluyor. O yıllarda Hindistan nükleer konularda çalışmalar yapıyor. Ve karşı duruyor Amerikalılar bu motoru vermeye. Aynı bizim işte t ları Pakistan'a ihraç ederken Amerika'nın onay vermemesi gibi. Hintler daha sonra e, istikametlerini Avrupa'ya doğru çeviriyorlar. Ve Avrupa'dan Fransa'dan Turbomeca'nın TB-333 serisi motorlarını satın alıyorlar. Helikopter ilk uçuşunu 1992 yılında yapıyor ve yaklaşık 10 yıllık bir test sürecinden sonra 2002 yılında hizmete giriyor. O yıllarda hatta Sağlık Bakanlığı'nın bir ambulans helikopter ve benzer bir şekilde jandarmanın genel maksat helikopter ihaleleri vardı. Duruv o zaman İDEF Fuarı'nda Ankara'da yapılıyordu. Ankara'da getirilmiş ve helikopter e, tanıtım uçuşları gerçekleştirmişti. O ihaleye de girmişti ama sonra ihale Sağlık Bakanlığı'nda kiralamaya dönüldü. Jandarmada ise S-70 Black Hawklar alındı ve o ihalede Druv kazanamadığını belirtmemizde fayda var. Bugüne kadar Hindistan Havacılık Şirketi, Havacılık Endüstrisi Hal 300'ün üzerinde DRU helikopteri üretti. İşte kara kuvvetleri için genel maksat, yanlarına silah takılarak çeşitli silahlı platform haline getirildi. Aynı zamanda helikopter Hindistan Deniz Kuvvetlerinin kullanımına da sunuldu. Dediğim gibi 300'den fazla helikopter üretmiş durumda. Hintler döner kanat konusunda işte DRU helikopterinin arkasından bunu biraz daha büyüttüler. Bir de bir silahlı taarruz helikopteri yaptılar. Bu konuda halen Hintlerin çalışmalarının devam ettiğini ifade etmemizde fayda var. Evet, su üzerinde yanlarında o kocaman balonlarıyla helikopter görürseniz bir helikopterin bu mecburi iniş yaptığını gösteriyor. Bazı çok hafif helikopterlerde bu tür Flot olarak adlandırılan deniz uçaklarında kullanıldığı şişme botlar kullanılabiliyor. Ama bunlar hani geçmişte yapılmış şu anda çok fazla helikopterin üzerinde olduğunu söylemek mümkün değil. Bu programımızda teknik bir konuyu dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Tolgozbek.com sitemizi takip edebilirsiniz. Savunma ve havacılık konularında sosyal medyadayız. Bu videoyu beğendiyseniz ayrıca beğen tuşuna basmayı unutmayın. Katıl tuşuyla da sitemize ve aynı zamanda kanalımıza da destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlık ve mutluluklar diliyorum.